Evet bu videoda bir sürü örnek toplama sorusu çözmek istiyorum. Evet böylece iyi bir alıştırma yapmış olacağız ve toplamaya iyice ısınmış olacaksınız. Ayrıca size herhangi bir toplama sorusuyla baş edebilecek kadar çok şey öğrendiğinizi de göstermek, ispat etmek istiyorum. Evet. O zaman tek basamaklı toplama işlemleriyle ısınmaya başlayalım. Evet ısınma turlarına başlıyoruz. Evet oldukça basit bir taneyle başlayalım. Örneğin 2 artı 4. Bunun kaç ettiğini biliyoruz. Bunun için sayı çizgisi çizmemize gerek yok sanırım, umarım ya da ya da eğer hatırlamak istiyorsanız siz çizebilirsiniz. 2 artı 4 eşittir 6. Evet hiç fena değil. Peki 9 artı 3 dersem? Önceki videoda görmüştük. 9 artı 1 eşittir 10. Bir daha eklersek 11 eder. Bir daha eklersek 12. Değil mi? Demek ki 9 artı 3 eşittir 12 imiş. Bunu görselleştirmek hiç de fena bir fikir değil aslında ama biz bunları hızlıca yapabilmek için kafamızdan yapıyoruz. Evet, sayı doğrusu çizmiyoruz şu an. En azından tek basamaklı sayıları toplarken sonuçları ezberleyebilmek için bunları yapabilirsiniz. Hadi birkaç tane de zor olanlardan yapalım. Evet, 6 artı 7. Bu benim hatırlamakta zorlandıklarımdan bir tanesi, evet. 6 artı 7 eşittir 13, evet bana inanmıyorsanız sayı çizgisi ve limonları çizmeye başlayın. 6 artı 7, 13'tür, evet. 8 artı 6, ya da 6 artı 8 de 14 olacaktır. Ve 7 artı 7 de aynı şekilde 14'e eşittir. Dikkat ederseniz burada ve burada aynı rakam var. Şimdi çok mantıklı değil mi? Çünkü 8'den 1 alıp 6'ya ekliyoruz. Yani 1'i 8'den alıp 6'ya ekliyoruz. Bu yüzden aynı sonucu elde etmiş oluyoruz. evet. Galiba kafanız karıştı evet. eğer kafanız karıştıysa, bunu boş verin. Bunu boş verin, evet. Bunlardan birkaç tane daha yapalım. 8 artı 8 eşittir 16. evet, 16. Umarım bunları çok yakın bir süre içinde, çok hızlı, süper hızlı şekilde siz de yapabileceksiniz. 5 artı 6 eşittir 11. Evet, birkaç tane daha. Evet, hızlıca birkaç tane daha yapalım. Evet, bakalım. 7 artı 9, evet, 16 olacaktır. Evet, eğer bana inanmıyorsanız çok bozulurum. Yok, şaka bir yana. Eğer bana inanmıyorsanız, sayı çizgisini çizin, bu 8 artı 8 ile aynı sonucu verecektir, yani 16. Sonra, 9 artı 9 eşittir 18. Evet, 9 artı 8 eşittir 17. Bunlar sadece biraz ısınmak için, ufak ısınma turları. Tekhaneli rakamların tüm kombinasyonlarını teker teker denemeyeceğiz, korkmayın. Ama bu yaptıklarımız genelde insanların biraz başına ağırtan örnekler, evet. Tamam, şimdi biz bunları hallettik. Biraz da önceki videoda görmeye başladığımız daha büyük rakamlara bakalım şimdi, evet. Şimdilik bunlar da ekranda kalsın. 22 artı 3, kaç eder bakalım. Önce birler basamağına bakıyoruz, evet. 2 artı 3 eşittir 5. Elde hiçbir şey yok. Onlar ise tek başına 2 kaldı. Yani sadece bu 2'yi aşağı alıyoruz, evet. Yani sadece bu 2'yi alıyoruz. 2 artı hiçbir şey, yani 2 tane 10, yani 2 tane 10 lira. Bunu direkt buraya yazıyoruz. Böylece çıkan sonuç 25 oluyor. 2 onluk ve 1, 5 lira. Ya da 25 lira kısaca. Belki parayla anlatırsak anlaşılması daha kolay olur değil mi? Para her şeyin anlaşılmasını kolaylaştırıyor, evet. Neyse, şakayı bir kenara bırakalım. Evet, ne dedik? Evet, başka bir tane daha yapalım. 38 artı 17 kaç eder? Evet, önce birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı. 8 artı 7 neydi? Evet, bunu yapmamıştık. Yukarıda yapalım onu hemen. 8 artı 7 eşittir 8 artı 6 liradan bir fazla olmalı değil mi? 8 artı 6 eşittir 14. Demek ki 8 artı 7 bunun bir fazlası olacak, yani 15 olmalı. Evet bu soruda ise, evet bu soruda ise buraya 5 yazacağız, evet farklı bir renkte yazalım. 15'in 5'ini birler basamağına yazdık, elde var 1 diyoruz, çünkü o 10 lira, bu bir onluk. Yani buradaki 15, 10 artı 5'tir. Buradaki 1 de gerçekten 1 onluk, 1 onluk ya da 10 lira demektir mesela. Yani buradaki 1'i de alıp onlar basamağına ekliyoruz. Evet, 1 artı 3 eşittir 4, artı 1 eşittir 5. Yani 55 çıktı. 1 artı 3 artı 1 eşittir 5. 38 artı 17 eşittir 55 imiş ya da 5 onluk ve 5 birlik. 55 ile aynı şey. Evet, birkaç soru daha çözelim. Sanırım artık her problemi çözebilecek seviyede olduğunuzu görüyorsunuzdur. Evet. 47 artı 9. Evet, rengini değiştireyim ki biraz ilgi çeksin. Evet, 47 artı 9. Yine önce birler basamağına bakıyoruz. Evet, 7 artı 9. Bunun kaç ettiğini zaten biliyoruz. Bunu daha önceden çözmüştük. 7 artı 9, 16 idi. 16. Yani 6'yı birler basamağına yazıyorsunuz ve elde var 1 diyorsunuz. Bunu onlar basamağına ekleyeceğiz. Çünkü bu aslında bir onluk. Yani 10 lira artı 40 lira eşittir 50 lira değil mi? Yani bu 50 lira ve 6 lira demek. yani 56. Evet, yavaş yavaş daha zor sorulara geçelim. Evet, biraz aşağıya kayalım da yer açılsın şurada. Evet, biraz zor bir tane yapalım. 99 artı 88. Of, evet, bu zor biraz, evet. Şimdi sadece sorunun parçalarına bakmamız gerekiyor. 9 artı 8 kaçtı? Bunu yukarıda yapmıştık diye hatırlıyorum. Evet, 9 artı 8'in 17 olduğunu zaten biliyoruz yukarıda. Bu hatırlamak. Bu, hatırlamak için iyi bir tane. Evet, evet, 9 artı 8 eşittir 17. Evet, ama bunu görselleştirmek de iyi olabilir. Neyse, 9 artı 8 eşittir 17. Elde var 1. 9 artı 1 eşittir 10. 10 artı 8 de eşittir 18. Evet, bakın şimdi burası ilginç. 18'i aşağıya yazmak istiyoruz. Yani 8'i buraya yazıyoruz. Burası 1. Artı 9 artı 8. 1 artı 9 artı 8 eşittir 18. 8'i buraya yazdık ve elde var 1 dedik, elde var 1. Eldeki 1'i alıp bir sonraki basamağı ekliyoruz. Burası da yüzler basamağı oluyor. Burası birler basamağıydı. Burası onlar basamağıydı. Burası da yüzler basamağı, evet. Ama yüzler basamağında bir rakam yok şu an, değil mi? O yüzden direkt doğrudan aşağıya yazıyoruz bu birim. Yani aslında 18'i alıp direkt buraya yazıyorsunuz. Yani 99 artı 88 eşittir 187 ymiş. Güzel. Birkaç örnek daha yapalım. Evet, birkaç örnek daha yapalım. Güzel. Gördüğünüz gibi aslında hep aynı şeyi yapıyoruz. İki basamaklı sayıları elde varlarla dikkat ettiğimiz sürece dikkatli olduğumuz sürece toplayabiliriz. Evet şimdi buraya bir evet bir renk daha değiştirelim. Şimdi 3 basamaklı sayılara bakalım. Hatta 4 basamaklı bir sayıya bakalım. Evet, Direkt 4 basamaklı sayılara bakalım, evet. 4368 artı 572. Kaç eder? Evet bakalım neler olacak? Evet, bu tarafa yazalım. 8 artı 2, bunun 10 ettiğini biliyoruz. Evet, biliyoruz. Sayı çizgisi de yapabilirsiniz isterseniz. 8 artı 2 eşittir 10. Evet, 0'ı onlar basamağına yazıp elde var 1 diyoruz. Şimdi onlar basamağındayız. Yani bu aslında 1 tane 10. Bu 6 tane 10. Bu da 7 tane 10 demek. Ya da bunları Yine lira olarak düşünebilelim. Evet, yine parayı kullanalım. Yani 10 lira artı 60 lira eşittir 70 lira eder değil mi? 70 lira artı 70 lira eşittir 140 lira. 140 lira evet. Ya da şöyle yazalım. 1 artı 6 artı 7 eşittir, evet 1 artı 6 eşittir 7. 7 artı 7 eşittir 14. Yani burası 14 olmalı. Evet elde var 1. Farklı bir renkle yazalım. Bu sefer de pembe olsun. 1 artı 3. Şimdi yüzler basamağındayız. Artık yüzler basamağına geldik. Artı 5. Evet 1 artı 3 artı 5. 1 artı 3 eşittir 4. Artı 5, 4 artı 5 de 9. 9, 9, 9, evet. 4 artı 5 eşittir 9. Yani burası da 9 oldu. Evet, elde bir şey yok. Sadece birler basamağında bir şey var. 9 sadece 9 lira. 90 değil, 19 değil. Sadece 9 lira. Ve binler basamağına geçiyoruz. Evet, çok heyecanlı. Binler basamağı. Bekleyecek hiçbir şey yok. Evet, sadece bu 4000 alıyoruz. Yani burada bir 4 görüyorsunuz ama burası sağdan dördüncü basamak olduğu için, aslında 4000 demek, binler basamağı. Burası 4000 ve bizim ekleyeceğimiz herhangi bir binimiz yok. Herhangi bir binimiz yok, evet. Bu yüzden direkt doğrudan aşağıya taşıyoruz. Yani 4368 artı 572 eşittir Okuması kolay olsun diye burayı nokta ile ayırabiliriz. 4.940